Bugün 29 Mart 2022 salı Mars günündeyiz güne kova burcunda boşlukta başlayan ay 7.31 de balık burcuna geçecek çevremizdeki kişilerin duygu ve düşüncelerini hissedebilir empati yapabiliriz İhtiyaç sahipleriyle ilgilenmek yardım faaliyetlerinde bulunmak için de uygun bir gündeyiz ay gün genelinde önemli bir açı yapmayacak bu durum kararsızlık ve belirsizliklerde yaratabilir Hova burcundaki gezegen birikimi sosyal ve evrensel konulara ilgimizi arttırırken arkadaş grupları ve ekip çalışmaları içinde fırsatlar verebilir. Toplum yararına yapılacak faaliyetler, organizasyonlar, gönüllü çalışmalar, yardımlaşmalar için istekli olabiliriz. Bilim, teknoloji, uzay, astronomi, havacılık, askeri alanlarda gelişmeler dikkat çekebilir. Gün içerisinde yapılacak birçok iş olsa da onlara konsantre olmakta da zorlanabiliriz. Kendimizi fazla yormadan küçük molalar verebiliriz. Yakın arkadaşlardan gelecek davetler enerjimizi toplamamıza yardım edebilir. İş çevremizdeki kişilerle uyumumuz artabilir ve birlikte çalışarak da önemli işler yapabiliriz. Ekip ruhuyla ve yardımlaşarak yapılan bu çalışmalar üstlerimizin de dikkatini çekebilir ve takdir toplayabiliriz.